Değerli izleyenler, <gülüyor> Türkiye'nin tarafsız anhaber bülteniyle karşınızdayız. Ben de Enes Ömer Tarıkmaz'a bülteni başlıyor. Yaklaşık 22.02'ye kadar bu ekranlarda. günün çıkan gelişmeleriniz için paylaşacağız efendim haber bültenimiz başlıyor. Bugün 14.10.2022 günlerden Cuma haber bültenimiz başlıyor değerli izleyenler. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanesi olursak. Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, instagram Mehmet Tarık Haber, twitter Tarık Haber, Reddit, Ground, Typekit, Mürciz 08, Youtube Tarık Haber TV, VK, mer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak değerli dostlar. Bigolive'da yayındayız. Bigolive kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Upcanlı yayında yayındayız. Upcanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. yayın ve ister dostlar like kanalımız Tarka ve hibiren bizlere ulaşabilirsiniz. keyifli yayınlar diler dostlar arkadaş kanalımız haber türen bizlere ulaşabilirsiniz Hoş geldiniz arkadaşlar bu bir Sohbet todan diye dostlar twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar, dediğimiz gibi 122.02 yakalar bu ekranlardayız, Maden Ocağı'nda patlama meydana geldi, sebebi belli oldu, göz gözü görmedi değerli izleyenler Son dakika haberine göre, Bart'ın Amasra ilçesinde Maden Ocağı'nda bir patlama meydana geldi, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müesse Müdürlüğü'nde Yere altında gerçekleşen patlama sonrası olay yerinde afat, itfai ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartım valinden de patlamaya ilişkin açıklama geldi. Örneğin yandan bakan dönmez ve bakan soylu ama sıraya gidiyor. Son olarak enkazdan çıkartılan işçilerin sayısıyla ilgili bilgiye aktarılırken patlamanın sebebi belli oldu. Haber. Haber. Güncel. Son dakika... Bartın Amasra'da maden ocağında patlama, onlarca işçi madendeydi, patlamanın sebebi belli oldu. Son dakika, Bartın Amasra'da maden ocağında patlama, onlarca işçi madendeydi, patlamanın sebebi belli oldu. Son dakika patlama haberi, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında bir patlama meydana geldi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessesesi Müdürlüğü'nde, yer altında gerçekleşen patlama sonrası olay yerine Afalp, İtfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valiliğinden de patlamaya ilişkin açıklama geldi. Öte yandan Bakan Dönmez ve Bakan Soylu, Amasra'ya gidiyor. Son olarak enkazdan çıkarılan işçilerin sayısıyla ilgili bilgiler aktarılırken, patlamanın sebebi de belli oldu. Son dakika haberi, Amasra ilçesinde, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Mühessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Olay yerine Afak, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu söyledi. Bakan Dönmez ve Bakan Soylu, Amasra'ya hareket ederken, Afak patlamanın sebebini açıkladı. Bartın Valiliğinden Açıklama Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada Amasra Taşköprü İşletme Bülsesi'nde saat 18.15 sularında 300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadeleri kullanıldı. Bakan dönmez ve Bakan Soylu Amasra'ya gidiyor. Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya gidiyor. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 11 bin madenci çıkarıldı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Yaptığı açıklamada 87 madenci kardeşimiz yer altındaydı. 11'yi çıkarıldı. 6 arkadaşımız hareketsiz görünüyor. Bayılmış da olabilirler. Kurtarma ekipleri olay yerinde ifadelerini kullandı. Vali Arslan, ocaktan çıkan işçiyle görüştü. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Vali Arslan, kim çıktı aşağıdan? Durum nedir? Diyerek maden ocağından çıkan işçiyle konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, hiçbir şey bilmiyoruz. Toz duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi. Her yer karanlığa gömüldü dedi. Bartın valisi, yer altında 49 işçi bulunuyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TK Amasra müessesesi işletmesinde medyana gelen patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtti. Kendilerine saat 18.15'te bilgi geldiğini ifade eden Arslan, 300 kodunda, 250 kodunda 74 arama kurtarma ekibi arkadaşımız kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şu an 300 kotunda 44 kişi, 350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şu an 6. yaralımızı çıkarıyoruz. Bütün ekiplerimiz seferber oldu. Uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez yoldalar. 1-5 saat sonra burada olacaklardı diye konuştu. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir denildi. Öte yandan patlamayı haber alan çalışanların yakınları da maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, Durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. AFAD patlamanın nedenini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada Amasra Mühessese Müdürlüğü Maden Ocağı'nda trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Denildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Belediye Başkanı ile görüşemeyince çatıya çıktı. O sesi duyunca. Kuzey Kore'nin balistik füze hamlesi sonrası harekete geçtiler d 35 savaş uçakları birer birer havalandı. İmanoğlu'ndan eleştirenlere davet geldi. Yeni atsanız yere düşmeyecek. En çok aranan haberler. İletişim. Ana ve bültenimizle devam ediyoruz değerli dostlar. Yaklaşık 22.02'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Yine oran açıklandı zam hesabı değişti. İşte memur ve emekli maaşları değerli izleyenler. Son dakika haberine göre yeni oran açıklandığı zam senaryosu değişti. 11.000 TL'ye dayanacak. İşte zam memur ve emekli maaş tablosu. Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı 2023 yılında yapılacak. Ola, ola, olan Ocak zamlığa çevrildi. Merkez Banka kazanışları yıl son enflasyon tahmini sonrası Ocak 2023 emekli zamla ve memur zamla için maaş hesaplamaya yapılmaya başlandı. Peki Ocak 2023 memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Kim ne kadar maaş alacak, en düşük maaş ne kadar olacak? işte yanıtı, işte haberin detayları. Finans, finans, ekonomi. Son dakika yeni oran açıklandı, zam senaryosu değişti. 11.000 TL'ye dayanacak. İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu. Son dakika yeni oran açıklandı, zam senaryosu değişti. 11.000 TL'ye dayanacak. İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu. Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı 2023 yılında yapılacak olan Ocak zamlına çevrildi. Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmini sonrası Ocak 2023 <gülüyor> emekli zamlı ve memur zamlı için maaş hesabı yapılmaya başlandı. Peki Ocak 2023 memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Kim? Ne kadar maaş alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? İşte yanıtı işte haberin detayları memur ve emekliyi ilgilendiren son dakika enflasyon zamlı haberi ocak 2023 zamlı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği yıl sonu enflasyon verisi merkez bankası tarafından açıklandı memur ve emeklinin gelecek yıl zam oranıyla ilgili gelen verilerde ipuçları aranıyor peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak sosyal sigortalar kurumu ve bakum emeklilerinin ocak zamlı ne kadar olacak en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları. Son dakika, memur ve emekli zam oranı için gözler yıl sonu enflasyon rakamında. Merkez Bankası tahmini duyurdu. Merkez Bankası tarafından yapılan piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon tahmini %67,78 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı piyasa katılımcıları anketi de 6 aylık enflasyonun, Dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu, tüfe, beklentisi bir önceki anket döneminde %67,73 iken, bu anket döneminde %67,78 oldu. Bu rakamlara göre 2022 yılının ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon beklentisi ise %17,86 olarak hesaplandı. Memur ve emekliye yüzlerin üzerinde zam. Memur ve emekli için 2023 yılında yapılacak maaş zamları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı %41,69 olmuştu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve vakıf emeklilerine ise %42,35 zam yapılmıştı. Emekli ve memur ne kadar maaş alacak? Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Maaş kat sayısı %18,92 artarsa en düşük maaş memurlarda 9.109 liradan 10.827 liraya, memur emeklilerinde 6.077 liradan 7.223 liraya yükselecek. En düşük aylık %18,86 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4.197 liradan 4.947 liraya, 2000'den önce emekli olan sıkılarda 4687 liradan 5524 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık bakur tarım emeklilerinde 3335, 2000'den sonra emekli olan sıkılarda 2905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı %17,86 çıkarsa en düşük aylık bakur tarım emeklilerinde 3931 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan sıfatlarda ise 3425 liraya yükselecek ve 3500 liraya tamamlanarak ödenecek. 2023 emekli memur maaşları ne kadar olacak? Memur ve emeklinin taban aylıkları. Memur. Mevcut 9109 Türk Lirası. Zamlı 10827,67 TL. Memur emeklisi. Mevcut 6077 Türk Lirası. Zamlı 7-223 Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklisi 2000 Öncesi Mevcut 4687 Türk Lirası Zamlı 5524 Türk Lirası Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklisi 2000 Sonrası Mevcut 2906 Türk Lirası Zamlı 3425 Türk Lirası Bakur Esnaf Emeklisi Mevcut 4197 Türk Lirası zamlı 4947 Türk Lirası VAKUR tarım emeklisi, mevcut 3335 Türk Lirası zamlı 3931 Türk Lirası son dakika Erdoğan'ın asgari ücrete zam açıklaması heyecan yarattı çok daha farklı bir hazırlığın içindeyiz asgari ücrete de zam yapılacak Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında bir ocaktan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirleyecek. Bu yılın başında verginin de artırılmasıyla %50,51 yükselen net asgari ücrete Temmuz'da da bir ara zam yapılmıştı. Yaklaşık %30'luk ara zam net asgari ücret 5500 liraya yükselmişti. Yeni asgari ücret için peş peşe tahminler ve formüller gelirken, enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak duruyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anlaşma sağlandı. 30 bin lira ödenecek. Ana haber ürterimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.02'ye kadar. Tügel haberimize geçiyoruz. Kurtulan eşçi canlı yayında patlama anını anlatıyordu. Ekrandaki o detay yürek burttu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Bartın Amasya ilçesinde maden ocağında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yeni alfa itibari ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Maden çıkmayı başaran işçi hiçbir şey bilmiyoruz, toz duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım, basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz göz görmedi, her yer karanlığa gömüldü dedi. Madencinin konuşması esasında kamera kadrajına giren bir kadının gözyaşları ise yürekleri bu. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Bartın'daki patlamadan kurtulan madenci patlama anını anlattı. Ekrandaki kadının gözyaşları yürek buluttu. Son dakika Bartın'daki patlamadan kurtulan madenci patlama anını anlattı. Ekrandaki kadının gözyaşları yürek buluttu. Son dakika haberine göre, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine afallt. İtfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Mademden çıkmayı başaran işçi, hiçbir şey bilmiyoruz. Toz duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi. Her yer karanlığa gömüldü, dedi. Madencinin konuşması esnasında kamera kadrajına giren bir kadının gözyaşları ise yürekleri buluttu. Son dakika. Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taş Gömürü Kurumu Amasra müessese müdürlüğünde saat 18.45 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Kendi imkanlarıyla madenden çıkan işçi yaşadıklarını anlattı. O esnada objektiflere takılan bir kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte haberin detayları. Son dakika, Bartın Amasra'da maden ocağında patlama. Onlarca işçi madendeydi, patlamanın sebebi belli oldu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 Göz gözü görmedi. Her yer karanlığa gönüldü. Madenci'nin konuşması sırasında kameralara yansıyan görüntüde bir kadının gözyaşları ise yürekleri buruktu. Yer altında 49 işçi bulunuyor. Bartın valisi Nurtaç Arslan, eksi 300 kotunda 44 kişi, eksi 350 kotunda da 5 kişinin olduğunu söyledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.02. ...ve diğer haberimize geçiyoruz. Canlı yayında tabloyu paylaştığı tavsiye ediyorum deyip duyurdu. Taksitler sabit olacak değerli isteyenler. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı 7,5 milyon vatandaşın başvurduğu ucuz so sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen noktaları canlı yayında açıkladı. Aksi dönemlerinde artış olacak mı? Illere göre fiyatlar değişecek mi? İşte ayrıntılar. Finans. Finans. Ekonomi. TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında duyurdu. 4 milyon kişinin şartları uyuyor. TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında duyurdu. 4 milyon kişinin şartları uyuyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı 7,5 buçuk milyon vatandaşın başvurduğu ucuz sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen noktaları canlı yayında açıkladı. Taksit ödemlerinde artış olacak mı? İller'e göre fiyatlar değişecek mi? İşte ayrıntılar. Tüm Türkiye'nin konuştuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan ucuz sosyal konut projesiyle Taki Başkanı Ömer Bulut'tan önemli açıklamalar geldi. Başvuruların Ekim ayı sonu itibarıyla sona erecek sosyal konut projesinde taksit ödemeleri ve arsaların fiyatlarının illere göre değişip değişmeyeceği merak ediliyordu. Canlı yayında sosyal konut projesiyle ilgili soruları yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, şu ana kadar projeye 75 milyon kişinin başvurduğunu açıkladı. TOKİ Başkanı Bulut'un açıklamalarından satır başları şu şekilde. Bu kampanya açıklandıktan sonra Türkiye genelinde büyük bir kabul gördü. 7,5 milyon civarında bir başvuru oldu. İlk gün devletteki talebe yetişemedik. TOKİ Başkanı Bulut'tan Müşterek TAPO Önerisi Vatandaşlarımıza şunu öneriyorum. Müşterek parsellere başvurmaları maliyetlerini azaltacak ve kendileri için avantajlı olacaktır. İşyeri Projesi İlk işyeri kampanyasına 33.569 kişi başvuru yaptı. İşyerini tamamen ayrı düşünelim. Konut ve arsa projelerinden farklı. Müstakil ev yapacak vatandaşa destek verilecek mi? TOKİ olarak proje desteği verebiliriz. Genel olarak dubleks diye tanımladığımız projeler yapacağız. Müşterekte yatay mimariye dönük projeler üzerinde çalışacağız. Zemin 5'yi geçmeyecek konutlar yapıyoruz. 694 ilçede yapılacak. İllere ve ilçelere göre fiyatlarda değişiklik söz konusu. SIPKİA bağlı ekspertiz firmalarıyla çalışıyoruz. İllere ve ilçelere göre fiyat değişecek mi? Evet değişecek. Arsalara yüzde kırk indirim yapılacak. Aslında altyapıyı düşündüğümüzde bu sübvanse oranı yüzde altmışa çıkmış oluyor. Arsa fiyatları bölgelere göre değişecek. Arsada sabit olacak. On yılda ödenecek. Arsaların tahsisleri yapıldığında yüzde on ödeyecekler. Geri kalanını dokuz yılda eşit taksitte ödeyecekler. Arsada sabit taksit olacak. Üç bölgede arsa fiyatları ile ilgili çalışma yapıldı. Ankara'da Gölbaşı. Burada arsa fiyatımız 157.500 lira. Müstakilde ise 350 metrekare 280.000 lira. %30 indirim var. Müşterek arsayı tavsiye ediyorum. Eve başvuracak kadar birikimi olmayan kişiler ya da başvuru yapabilir. Burada gençlere arsa tahsis etme olasılığımız yüksek. İkisini başvuru olsun, sonra tercih yapsınlar. Arsada 10 yıl boyunca bir artış olmayacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anlaşma sağlandı. 30.000 lira ödenecek. Herkes asgari ücreti beklerken maaşlar değişiyor. Ana haber devam ediyor. Yaklaşık 22.02'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakandan çok konuşulduk. Telefon açtığımız geldi. Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı açılışlara çok konuşulacak ifadeler kullandı. Türkiye'nin dünyada en sık telefon değiştiren, en yeni telefonları kullanan bir ülke olduğunu belirtilen Varank, Fransa, Almanya ve İngiltere'den bile daha yeni telefonlar kullanıldığını belirtti. İkinci el telefon pazarının öneminin altını çizen bakan Varank, biz bu kadar zengin bir ülke değiliz, bu kadar sık telefon değiştirmek aslında Türkiye'nin ihtiyacı değil diye konuştu. Haber, Haber, Politika. Bakan Varank'tan çok konuşulacak cep telefonu açıklaması. Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz. Bakan Varank'tan çok konuşulacak cep telefonu açıklaması. Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı açılışta çok konuşulacak ifadeler kullandı. Türkiye'nin dünyada en sık telefon değiştiren, en yeni telefonları kullanan bir ülke olduğunu belirten Varank, Fransa, Almanya ve İngiltere'den bile daha yeni telefonlar kullanıldığını belirtti. İkinci el telefon pazarının öneminin altını çizen Bakan Varan, biz bu kadar zengin bir ülke değiliz. Bu kadar sık telefon değiştirmek aslında Türkiye'nin ihtiyacı değil diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kağıthanede yenilenmiş teknolojik ürün satışı yapan özel bir firmanın yenileme merkezi açılışında konuştu. İkinci el yenileme merkezlerinin önemine değinen bakan varan, akıllı telefon satışları özelinde baktığımızda dünyada 450 milyar dolarlık bir pazar var ülkemizde de pazar oldukça büyük. Türkiye olarak ihtiyacımızın büyük kısmını ithalatla karşılama durumunda kalıyoruz. Türkiye'de yerli üreticiler de var fakat hala ciddi bir ithalat yapıyoruz. Son iki seneye kadar Türkiye dünyada en sık telefon değiştiren, en yeni telefonları kullanan bir ülkeydi. Fransa Almanya ve İngiltere'den daha yeni telefonları kullanıyorduk, daha sık telefon değiştiriyorduk. İkinci el telefon pazarı, bu açılardan da daha önemli. Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz, milli gelir karşılaştırmalarına baktığınızda bu kadar sık telefon değiştirmek aslında Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey değil. Bu manada ikinci el yenilenebilir telefon piyasası, vatandaşlarımıza yeni bir ile bir yeni imkanı da getirmiş oluyor. Bu manada yenileme merkezleri ithalatın önüne geçerek de ülkemize ekonomik değer anlamında büyük katkılar sağlayacak, cari açığın azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Yenileme merkezleri sürdürülebilirlik ve ekonomik anlamda ülkemize büyük faydalar sağlıyor. Bu piyasa büyüyecek, piyasada imkanlar çeşitlenecek, bu sektörün önünün açık olduğunu ifade ediyoruz dedi. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yol girişimcilikten geçiyor. Girişimciliğe verilen desteklerle ilgili bilgi veren Bakan Varank, Türkiye'de artık gençlerimiz kariyer planlarını yalnızca bir yerde istihdam edilmek üzerine değil, girişimcilik üzerine de kuruyor. Gençlerimiz kendi şirketlerini kurmaya başlayacaklar. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yol girişimcilikten geçiyor, biz buna yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin geleceğinin çok aydınlık olduğunu paylaşmak istiyorum. Bakınız biz girişimciliği odağımıza aldığımızda, Türkiye'de bu alanlara yatırım yapmak isteyen iş insanı sayısı yeterli değildi, fonlar yeterli değildi. Kamu olarak ne yapabileceğimizi düşündük, girişimcilik ekosisteminin önünü nasıl açarız, en önemli konu finansı ise, finans üzerine neler yapabiliriz diye düşündük. Bunun için bizzat bakanlık olarak fonlar kurmaya başladık. Bugün Bilişim Vadisi'nin kendi yatırım fonu var, kalkınma ajansımızın teknoloji ve inovasyon fonu var, yerel kalkınma fonu var. Bunun yanında Türkiye'de kurulu fonları desteklemek üzerine kalkınma ajanslarıyla projeler başlattık. Kalkınma ajansların bu işleri yapabilmesi için mevzuatımıza madde koydum. Bu maddeyi okumak istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde büyüme potansiyeli taşıyan şirket ve girişimcilerin desteklenmesine yönelik girişim sermayesi fonlarına katılım sağlamak. Ne kadar güzel bir madde değil mi? Biz bunu girişimcilik ekosistemine söylediğimizde tebrik ve teşekkür alırız şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun tartışmalı Amerika Birleşik Devletleri gezisi devam ediyor. Hiçbir kurumun sahip olmadığı bilgilere sahibiz. Bu işler lafla söyleyerek olmaz. Bakan Varank konuşmasına şöyle devam etti. Bakınız, sayın Kılıçdaroğlu birkaç gündür Amerika Birleşik Devletleri'nde, oralarda dünya teknoloji şirketlerini geziyor, bir şeyler söylemeye çalışıyor. Bizim bu maddemizi CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürdü, iptal ettirmek için. Şimdi ben soruyorum, siz ağzınızla girişimcilikten teknolojiden bahsedebilirsiniz, sosyal medyadan paylaşım yapabilirsiniz. Biz fiiliyatta bunları desteklerken bu maddeyi götürüp iptal ettirmeye çalışmak kime fayda sağlıyor? CHP içerisinde bir tanemi akıllı insan yok. Girişimciliğe destek vereceklermiş, biz bu maddeyi iptal ettirmeyelim diyecek bir tanemi insan yok. Gerçekten acayip zamanlardan geçiyoruz, bu işler lafla söyleyerek olmaz. Elimi taşın altına koyarak olur. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Maddeyi iptal ettirmek için götürdüler. İnşallah onların istediği iptal sonucu çıkmayacaktır. Çıksa bile alternatiflerimizi oluşturduk, biz girişimcilik ekosistemine inanıyoruz. Konuşmasının ardından şirket sahipleriyle kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştiren Bakan Mustafa Varan, tesisi ziyaret edip çalışanlarla sohbet etti. Sohbetlerin sonrasında tesisten ayrıldı. DLA ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lımasa'nın Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.02'ye kadar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. İrfan Can, Mert ve Abdülkerim'in ardından tüm gözler onda imza atacağı kulüp değerli yerine yani bakın neresi çıktı. Son dakika ve Süper, Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedef hedefleyen iki takım, Beyazbaşçı ve Galatasaray. Daha önce birçok kez olduğu gibi yine bir transferde karşı karşıya. Türkiye'nin iki dev kulübü yakın geçmişte İrfan Can Kavcı, Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakçı transferlerinde yarışa girmişti. Ezeri rakiplerin bu sefer peşinde olduğu yıldızın ise Cihan Çanak olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar. Spor. Spor. Spor Toto Süper Link. Son dakika. Geleceğin en büyük yıldız adayım. Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya. Son dakika. Geleceğin en büyük yıldız adayım. Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya. Son dakika haberleri. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray daha önce birçok kez olduğu gibi yine bir transferde karşı karşıya. Türkiye'nin iki dev kulübü yakın geçmişte İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakçı transferlerinde yarışa girmişti. Ezeli rakiplerin bu sefer peşinde olduğu Yıldız'ın ise Cihan Çanak olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar. Son dakika haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer yapan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray yine bir futbolcunun peşine aynı anda düştü. Daha önceki yıllarda birçok kez karşı karşıya gelen iki dev kulüp, bu kez çok genç bir isme imza attırmak için operasyon başlattı. Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde. Takvimin haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'e Cihan Çanak'ı kadrosuna katabilmek için çalışıyor. Geleceğin yıldız adayı. Belçika takımı standart ligde forma giyen 17 yaşındaki Türk futbolcu, geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor. Yoğun görüşmeler. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaraylı yetkililerin Cihan'ın transferi için yoğun görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. İki kanatta da oynayabiliyor. Belçika 17 milli takımının formasını giyen genç futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor. Kulübü uzatmak istiyor. Standard League Kulübü'nün Cihan Çanak'ın 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için teklif yaptığı da öğrenildi. Şans artabilir. Eğer genç yıldız bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferdeki şansının artacağı vurgulanıyor. Piyasa değeri. Cihan Çanak'ın transfer markta göre piyasa değeri 1.5 5 milyon euro. En çok aranan haberler. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.02'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir grubuna daha zam geldi. İşte yeni fiyatlar değerli izleyenler. Son dakika haberine göre sigara yar yarından itibaren geçer olmak üzere zam geldi açıklandı. Gelişmeli te Teker Bayda Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Sosyal Medya Hesabı'ndan yaptığı açıklamayla duyurdu. Peki sigarada zamlı fiyatlar nasıl? İşte son dakika sigara zamlının haberinin detayları. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika bir sigara grubuna daha zam. İşte en yüksek ve düşük sigara fiyatları. Son dakika bir sigara grubuna daha zam. İşte en yüksek ve düşük sigara fiyatları. Son dakika haberi sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldiği açıklandı. Gelişmeyi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Peki, sigarada zamlı fiyatlar nasıldı? İşte son dakika sigara zamlı haberinin detayları. Son dakika haberi, bir sigara grubuna daha zam geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Sosyal Medya'dan yaptığı paylaşımla açıkladı. Peki, en düşük ve en yüksek sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar. Son dakika yeni oran açıklandı. Zam senaryosu değişti. 11.000 TL'ye dayanacak. İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu. Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara fiyatlarında bir artış daha yaşandığı açıklaması yapıldı. Bir sigara grubunda gerçekleşen artışa göre en yüksek sigara fiyatı dram şeklinde tütün ürünüyle 48 Türk lirası olurken en düşük sigara fiyatı ise 29 Türk lirası 5 kuruş oldu. Zam gelen sigara grubundaki diğer fiyatlar ise 30 Türk Lirası, 31 Türk Lirası ve 32 Türk Lirası olarak belirlendi. Listenin yayınlanmasının ardından açıklanan yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tek seferde 27.000 TL diyerek duyurmuştu. Altın ve Dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi? Akaryakıta zamdan sonra indirim geldi. Fiyatlar 5. kez değişti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 Bu sadece burada yer alan bilgileri dayanılarak Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.02'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Tek seferde bin TL diyerek duyurmuştur değerli izleyenler. Ve bir de açıklama daha geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Banka promosyonlarla ilgili gelişmeyi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan belediye çalışanlarına ödenecek banka promosyonu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İBB ve iştirak şirketlerimizin çalışanlarına 27.000 TL banka promosyonu yattığını duyurdu. Finans, finans, ekonomi. İmamoğlu tek seferde 27.000 TL yatırılacak diyerek duyurmuştu. Bir banka promosyonu açıklaması daha. İmamoğlu tek seferde 27.000 TL yatırılacak diyerek duyurmuştu. Bir banka promosyonu açıklaması daha. Banka promosyonlarıyla ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan belediye çalışanlarına ödenecek banka promosyonu ile ilgili flash bir açıklama geldi. İBB ve iştirak şirketlerimizin çalışanlarına 27.000 TL banka promosyonunun yattığını duyurdu. Son günlerde bankaların promosyonları vatandaşların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi. Kurumlardan banka promosyonlarına ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarının hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacağını duyulmuştu. İmamoğlundan banka promosyonu ile ilgili flash bir açıklama geldi. İşte detaylar. Bu akşam banka promosyonu yattı. İmanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB ve iştirak şirketlerimizin çalışanlarına bu akşam 27.000 Türk Lirası banka promosyonu yattı. Bütün mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun. İyi günlerde harcayın ifadelerini kullandı. İBB Başkanı İmanoğlu'ndan promosyon açıklaması. Tek seferde yatırılacak diyerek duyurdu. İşte rakam. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 22.02'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli goller peş peşe geliyor derbi alev alev. Kore don Sporu şu anda Fırat Portal Antalya Sporu 3-1 mağlup ediyor değerli izleyenler. Maçta 83. dakika oynanıyor. Avanya Spor'da golleri e, Ahmet Hassan 44. dakika, Arnavut Lomsa 71. dakika ve Risa Dombia 70. dakikada kaydetti maç 40. Holding Stadyumunda oynanıyor ve maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor değerli izleyenler. Bu maçı sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Harry Potter'ın serinin ismi hayatını kaybetti değerli izleyenler. Harry Potter film serisinde Robert Hagrid rolüne can veren Robbie Coltrer hayata gözleniyormuş. İskoç aktör Robbie Coltrer'dan alınan bu haber oyuncunun hayranlarını üstü. Robbie Coltrer 72 yaşında hayatını kaybetti. Peki Harry Potter'ın heriki Robina Coltrer kimdir? Robina Coltrer neden öldüğü Detaylar tarka -habe e detaylar haberimizde. Magazin, Magazin, Güncel. Harry Potter'ın hadırdır Robbie Coltrane kimdir? Robbie Coltrane kaç yaşındaydı? Neden öldü? Harry Potter'ın hadırdır Robbie Coltrane kimdir? Robbie Coltrane kaç yaşındaydı? Neden öldü? Harry Potter film serisinde Rubeus Hagrid rolünü can veren Robbie Coltrane hayata gözlerini yudurdu. İskoç aktör Robbie Coltrane'den alınan bu haber oyuncunun hayranlarını üzdü. Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti. Peki Harry Potter'ın haberi Robbie Coltrane kimdir? Robbie Coltrane neden öldü? Robbie Coltrane dünyaca ünlü film serisi Harry Potter'da Hagrid rolüyle tanınıyordu. Ünlü oyuncu Robbie Coltrane'dan gelen vefat haberiyle beraber oyuncunun yaşı, biyografisi gibi başlıklar merak edildi. 72 yaşında hayata gözlerini yuman Robbie Coltrane'nin son 2 yıldır sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Robbie Joltarne kimdir, kaç yaşında? 1950 yılında dünyaya gelen Robbie Joltarne, İngiltere doğumludur. Robbie Joltarne, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Van Helsing gibi yakınlarda rol almıştır. Robbie Joltarne 72 yaşında hayata gözlerini yurdu. Robbie Joltarne neden öldü? Ünlü İskoç aktör Robby Ejoltar'ne 2 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Oyuncunun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. O itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.02'ye kadar değerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Gün videosunda bugün. Boncuk Sincap tam bir çay tiryakisi ona gören se sevmeden gidemiyor. Adana'nın pozant ilçesinde bitkin halde bulunan yavru Sincap doğaya dönmek yerine insanlarla yaşamayı tercih etti. Çay içen meyve, çekirdek, ceviz yem ve omuzlardan inmeyen sincabın sevimli gö görenlerin ilgisini çekiyor. Haber haber ilginç haberler sahibinden ayrılamayan boncuk sincaktan bir çay tiryakisi herkesin ilgi odağı oldu sahibinden ayrılamayan boncuk sincaktan bir çay herkesin ilgi odağı oldu Adana'nın Pozantı ilçesinde bitkin halde bulunan yavru sincak doğaya dönmek yerine insanlarla yaşamayı tercih etti çay içen meyve çekirdek, Ceviz yiyen ve omuzlardan inmeyen sincabın sevimli halleri görenlerin ilgisini çekiyor. Belediye terminalinde çay ocağı işleten Celal Cıldır'ın evine giderken ağacın altında bitkin ve hareketsiz halde bulduğu sincabı evine götürerek şunuğdan sütle besledi. Cıldır, kendisini geldikten sonra üzerinden inmeyen ve alışan sincabın adını Boncuk koydu. Cıldır, bir an olsun yanından ayrılmayan sincabı iyileşmesinin ve biraz büyümesinin ardından iş yerine götürmeye başladı. Çay ocağının neşe kaynağı olan boncuk çay içip, meyve, çekirdek ve ceviz yiyor. Boncuk, sevimli hareketleriyle çevredeki esnafın, çocukların ve müşterilerin de ilgisini çekiyor. Celal sincabı evine giderken gözleri bile açılmamış ağaçtan düşmüş halde bulunduğunu anlatarak, bakkaldan süt aldım şırınga ile ufak ufak beslemeye başladı. Daha sonra çekirdek yemeye, çay içmeye başladı. Geliştikçe domates salatalık gibi meyve sebze yemeye başladı. Alıştıkça üzerimden inmemeye başladı. İş yerime giderken fırından ekmek alıp iş yerimizi beraber açıyoruz beraber çalışıyoruz. İş yerimize gelen çocuklar, aileler sincabı sevmeden gitmezler. Benim de boşuma gidiyor çocuklara hayvan sevgisini öğretmeye çalışıyorum. Artık büyüdü özgür ve serbest gidebilir. Ben onu tekrar doğaya bırakmak istesem de o beni bırakmıyor dedi. İlle Dağ. ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kimse anlam veremedi. Sosyal medya tuhaf kazayı konuşuyor. Genç kızın ölümünde çok müstehcen görüntü detayı. Ölsün, gebersin. Kanduk. Ana haber rötelimiz devam ediyor. Yaklaşık 20'ki 02ye kadar bu ekranlardayız izlediğimiz dostlar diğer haberimize geçiyoruz. Yunanistan'da skandal görüntü meydana geldi. Sosyal medya gündem oldu. Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topları piyasadan toplatıldı. Yunanistan'da Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topları gündem oldu. Skandalın adından İzkeç'e müftülüğü hareketi geçti ve futbol toplarının satışı durduruldu. Üretici firmadan yapılan açıklamada ürün piyasadan çekildiğini belirtildi. Haber. Haber. Dünya. Yunanistan'da şıkandal görüntü. Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topları tepkilerin ardından piyasadan toplatıldı. Yunanistan'da şıkandal görüntü. Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topları tepkilerin ardından piyasadan toplatıldı. Yunanistan'da Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topları gündem oldu. Skandalın ardından İskeç'e müftülüğü harekete geçti ve futbol toplarının satışı durduruldu. Üretici firmadan yapılan açıklamada, Ürünün piyasadan çekildiği belirtildi. Yunanistan'da üzerinde Arapça Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topları tepkiye neden oldu. İskeç'e müftülünün tepkisi üzerine bir oyuncak mağazasında üzerinde Arapça Kur'an-ı Kerim yazılı futbol toplarının satışının durdurulması için avukat harekete geçti. İskeç'e müftüsü Mustafa Trapa, müftülük avukatı aracılığıyla firma yetkileriyle görüşüldüğünü ve durumun kabul edilemez olduğunun bildirildiğini aktardı. Firmadan hatalı tercüme açıklaması. Bu durum üzerine üretici firma, üzerinde Kur'an-ı Kerim yazılı futbol toplarının satışının durdurulduğunu açıkladı. Olayın basında ve sosyal medyada da yer almasını ardından üretici firma basın açıklaması yaptı. Atina merkezli star firması konuyla ilgili açıklamasında, 35.859 seri numaralı deri futbol topu üzerinde, bazı vatandaşların dini inançlarıyla ilgili ögeler içeren resim nedeniyle ürünün piyasadan çekildiğini belirtti. Firma, öz konusu olayın hatalı tercüme nedeniyle yanlışlıkla yaşandığını savundu. Bildiğim. Bakan Akar duyurdu. Yunanistan ve görüşmeler yeniden başlayabilir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.02'ye kadar. Şu bir diğer haberimize geçiyoruz. altın masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? İşte Muharrem İnce'nin çok konuşulacak şartları değerli izleyenler. 2023 seçimleri yaklaştıkça altın masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu herkes tarafından merak edilmeye devam ediyor. Mevket gazetesi Muharrem İnce, "Posakeci de altın masanın adayı olur musunuz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. "Şartlarım var." diyen yani Muharrem İnce, "Biri bana oy verecekler, iki sandıkta oy Verememezlik yapmayacaklar, hazineden aldıkları paraları harcayacaklar diye konuştu. Haber. Haber. Politika. Zımasa'nın Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Muharrem İnce'den çok konuşulacak yanıt. Şartlarım var. Zımasa'nın Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Muharrem İnce'den çok konuşulacak yanıt. Şartlarım var. 2020'lik seçimleri yaklaştıkça Altırlı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu herkes tarafından merak edilmeye devam ediyor. Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, Bursa gezisinde Masa'nın adayı olur musunuz sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Şartlarım var diyen Muharrem İnce, bir bana oy verecekler. İç oy vermemezlik yapmayacaklar. Hazineden aldıkları paraları harcayacaklar diye konuştu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etti. İnce, ''Gazetecilerin Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?'' sorusuna, ''Onu bilmiyorum ama memleket partisini soruyorsan, Muharrem İnce olacak'' yanıtını verdi. Kılıçlaroğlu'nun şansının sorulmasının üzerine, ''Bunu bilemiyorum. Barometre değilim'' diye yanıtlayan İnce'nin konuşması sırasında buradayım diye bağıran bir çocuğa da ''Şu anda ben konuşuyorum, öğretmenini dinle'' dedi. Muharrem İnce konuşmasını şöyle sürdürdü. Yalancı anket şirketleri toplumu manipüle ediyor. Hepsini yazmışlar, bir tek memleket partisi yok. Sonra da diğerleri diyor 5,6 bunlar sokak ankettir. Türkiye'yi karış karış geziyorum. Yarın İstanbul'dayım. Allah'ın izniyle bir bu ipi görüşleyeceğiz. İşte Muharrem İnce'nin şartları. Rımasanın adayı olur musunuz? Sorusuna da yanıt veren İnce, şartlarım var. 1- Bana oy verecekler. İki Sandıkta oy vermemezlik yapmayacaklar. Azinden aldıkları paraları harcayacaklar. Kendi afişleri değil, Cumhurbaşkanı adayının afişlerini asacaklar. Sandıklara sahip çıkacaklar. Seçim gecesi iftira atmayacaklar. Seçim gecesi neredeydin deyip sandıklara sahip çıkmayıp sonra da seçim gecesinden itibaren yıpratmaya başlamayacaklar. Seçimden sonra ola ki kaybedersek tuvaletin önünü oturtmayacaklar. Bana yakın olan insanları partiden atmayacaklar. Bunları yaparlarsa kabulüm dedi. İlla. Bakan Varank'tan çok konuşulacak cep telefonunun açıklaması. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.02'ye kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yeni kriz ABD ziyaretini yarıda kesip geldi. Kenara çekil yanına aldı. Sterlinde sert düşüş geldi değerli izleyenler. İngiltere'de yeni bir kriz tırmanıyor. Ülkenin Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng atamasından yalnızca 38 gün sonra bütçe krizi sebebiyle görevden alındı. Kwarteng ABD ziyaretini yarıda kesip İngiltere'ye döndü ve İngiltere Başbakanı Liz Truss'un kendisinden kenara çekilmesini istediğini duyuyoruz. Keostank en kısa sürede görevde kalan ikinci bakan olurken yine ise Jumi Hunt getirildi. Keostank'in görevde alınmasının ardından yarım saat içerisinde sterlinin derinde keskin keskin bir düşüş görüldü. Haber. Haber. Dünya. İngiltere'de yeni kriz. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini yarına kesip geldi. Kenara çekil yanıtını aldı. Sterling'de sert düşüş. İngiltere'de yeni kriz, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini yarıda kesip geldi, kenara çekil yanıtını aldı. Sterling'de sert düşüş. İngiltere'de yeni bir kriz tırmanıyor. Ülkenin Maliye Bakanı Kasi Karteng, atanmasından yalnızca 38 gün sonra bütçe krizi sebebiyle görevden alındı. Karteng, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini yarıda kesip İngiltere'ye döndü ve İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın kendisinden kenara çekilmesini istediğini duyurdu. Karteng, en kısa süre görevde kalan ikinci bakan olurken yerine ise Jeremy Wood getirildi. Karteng'in görevden alınmasının ardından yarım saat içerisinde sterlinin değerinde keskin bir düşüş görüldü. İngiltere'de peş peşe ekonomik ve siyasi krizler yaşanmaya devam ediyor. Son hamle ise yalnızca ülkede değil, dünyada gündem yarattı. Buna göre İngiltere Başbakanı Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kasi Karteng'in görevinden alındığı bildirildi. İşte kritik görevden alma ile ilgili detaylar ve sonrasında yaşananlar. Kenara çekil. İngiltere Maliye Bakanı Kasi Karteng, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington ziyaretini yarıda keserek ülkeye döndü. İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya gelen Karteng'in görevden alındığı kaydedildi. Karteng, görevden alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Karteng, kendi kararıyla değil, Başbakan tarafından görevden alındığını belirterek, kenara çekilmesinin istendiğini söyledi. Sterlinde keskin düşür. Kasi Karteng'in görevden alınmasının ardından sterlinin değeri son yarım saat içinde keskin bir şekilde düştü. En büyük vergi indirimi paketi olarak sunulan paket pek çok kesin tarafından eleştiriliyordu. Kasi 23 Eylül'de açıkladığı borçlarla fonlanacak 45 milyar dolarlık vergi kesintisi öngören ekonomi paketiyle piyasalarda kaos yaşanmış İngiliz sterlini Amerikan doları karşısında millet tarihin en düşük seviyesine gerilemiş ve İngiltere Merkez Bankası piyasalara müdahale etmişti. Carteng, tepkiler üzerine en yüksek gelir grubunun vergi dilimini yüzde ten yüzde dört sıfır a çekmekten vazgeçmişti. 38 gün görevde kaldı. Carteng, 38 günlük görev süresiyle İngiltere'nin tarihinde en kısa süre görev yapan ikinci Maliye Bakanı oldu. Te İngiltere Maliye Bakanı Iain Maddon'tu. Göreve başlamasından 30 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. İngiltere'de maliye bakanıdan bu yana 4 kez değişti. Karsenteng'den önceki maliye bakanlarından Nadim Zahay 62 gün görevde kalmıştı. İngiltere Başbakanı Liz Truss'un bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. İngiltere'nin yeni maliye bakanı Jeremy Hunt oldu. İngiltere'de görevden alınan maliye bakanı Kasi Karteng'in yerine Jeremy Hunt getirildi. Başbakanlık ofisi 10 numaradan yapılan açıklamada, Clinton İngiltere'nin yeni maliye bakanı olduğu bildirildi. İngiltere Kraliyet Darkhanesi duyurdu. Kral 3. Charles'ın portresini içeren yeni madeni paraların üretimine başlandı. Böylelikle, Jeremy Wood, İngiltere'de bir yılda göreve gelen 4. maliye bakanı oldu. Wood, daha önceki hükümetlerde, Dışişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı. Ağabeyle Ağabey. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yunanistan'da ışık an... Ana haber biteniz devam ediyor yaklaşık 22.02'ye kadar. Bu ekranlardaki diğer şey. haberimize geçiyoruz. Japonya'da başlayan aşk Gaziantep'te bitmişti. Hiç görmemiştim dedi. Tomar tomar para canlı yayında sayıldı değerli yani. izleyenler. Japonya'dan çıkıp gelerek Müge Anlı'nın programının başvuranı Yamiko Shikomami Gaziantep'te eski nişanlısı Mehmet Akif tarafından 585.000 TL dolandırıldığını söyledi. Aşk oldum paramdan oldum diyen Yuko parasını isterken diyor Balya Balya Japon yeni e, yeni getirildi. Yayına elinde 4.300.000 Japon yeni ile çıkan Müge Anlı paraları Yumiko'ya verdi. Yumiko paraları teslim alttan sonra Ali Yardikarı Elmas da geri istedi. Anlı Japon parası hiç görmemişim ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Yaşam. Japonya'da başlayan aşk gazi Antep'te bitti. Japonyalı Yumiko eski nişanlısına verdiği parayı geri aldı. Japonya'da başlayan aşk gazi Antep'te bitti. Japonyalı Yumiko eski nişanlısına verdiği parayı geri aldı. Japonya'dan çıkıp gelerek Müge Anlı'nın programına başvuran Yumiko Sakagami, Gaziantep'te eski nişanlısı Mehmet Akif tarafından 585.000 TL dolandırıldığını söyledi. "Aşık olduğum paramdan oldum." diyen Yumiko, parasını isterken stüdyoya valya valya Japon yeni getirildi. Yayına elinde 4.300.000 Japon yeni ile çıkan Müge Anlı, paraları Yumiko'ya verdi. Yumiko paraları teslim aldıktan sonra aile yadigarı elması da geri istedi. Anlı Japon parası hiç görmemiştim ifadelerini kullandı. Hüge Anlı'nın programına eski nişanlım tarafından dolandırıldım iddiasıyla başvuran Japon kadın Gaziantep'li eski nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan'a yönelik olarak verdiğim paraları geri istiyorum, kandırıldım ifadelerini kullandı. Mehmet Akif Turuşkan'la nişanlanan genç kadın, nişanlısına defalarca borç verdi. Yumiko, nişanlısının kendisini terk ederek borçlarını ödemeden kaçtığını öne sürdü. 4 milyon 300 bin asjapon yeni teslim edildi. Uyğu anlının programına çıkan Yumiko Sakagami, Turuşkan diye canlı yayında yüzleşti. Mehmet Akif Turuşkan Sakagami'den aldığı paraları ödemeyi kabul etti ancak ben dolandırıcı değilim dedi. Turuşkan'ın babası da kapalı çarşıya giderek istenilen miktarda parayı Yumiko'ya verdi. Mehmet Akif tarafından 585 bin TL dolandırıldığını söyleyen Japon kadına 4.300.000 Japon yeni teslim edildi. Paralar, stüdyoya getirilen para sayma makinesinde sayıldı. Ünlü anlı, Japon parası hiç görmemiştim ifadelerini kullandı. Pırlanta kol yeni kaptırdım. Gaziantep'teki nişan töreninde kendisine takılan takıların sahte olduğunu da belirten Yumiko Sakagami, hayal kırıklığına uğradığını vurgulamıştı. Sakagami, Nişanda takılan takıların sahte çıkmasının ardından kendi pırlanta kolyemi de Mehmet Akif'e kaptırdım demişti. Yumiko, paraları teslim aldıktan sonra aile yadigarı elması da geri istedi. Mehmet Akif ise Yumiko'nun iddialarının gerçek olmadığını dile getirdi. Çift, Müge Anlı'nın programında Japonca tartışmış, sosyal medyada gündem olmuştu. Kimse anlam veremedi. Sosyal medya Giresun'daki tuhaf kazayı konuşuyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu. Evet değerli izleyenler bu haberimizi birlikte tarikhaber.com'a haber biteninin sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleyin. yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle akşamlar diye soru çıkar